Onlar, onlarla ilgili çekimler yapmak e, tarihte bu vatanın kazanılmasında mücadele eden kahraman şehitlerimizi anmak için buradayız. Milli parkımız 2015 yılında ilan edildi. Tarihi Milli Park. 138.500 dekarlık bir alanı kapsamakta. 100 kilometrelik bir cephede oluşmakta. Birazdan gideceksiniz. Doğa Tepeden Mangal Tağı'na kadar 100 kilometrik bir cepheyi kapsamakta. Bu genelde de Sakarya boylarına yani Eskişehir Kütahya Muharebelerinden sonra Mustafa Kemal Başkomutan Sakarya'nın doğusuna çekilelim tekrar siperlenelim deniyor. Onun üzerine organize ilerisinden Sakarya geçer. Onun doğusuna geçip siperleniyoruz. 23 Ağustos'ta da burada tekrar Sakarya Meydan Muharebesi başlıyor Mangal Dağı'ndan. 13 Eylül'de de bunları tekrar Sakarya Nehri'nin batısına atıyoruz malumunuz. Bir yıl sonra da büyük taarruzu başlatarak 9 Eylül'de denize döküyoruz.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 onbe hikayeleri var. 12 hayvanlı Türk takvimi Turan takvimi özellikle getirdi. Gençlerimiz, gelecek nesillerimiz hala uygulanan bir takvim olduğu için Turan takvimi, Hilal takvimi, Kurt kapan takvimi Türk isimlerini öğrensin diye. Kızlarımızdan bir tanesi de burası şu anki devletlerin dahi Türklerin hangi boydan, boydan geldiğini gösteren bir şey. Çalışmam. E, Seferi Peygamber Muharebesi sırasında söylenmiştir. türtü. Onun için e, bu alanımıza özellikle e, büyük hediyar verdik. Görürseniz bu karakada, dil dilimizde de sesle veya sınırınızda çekebiliriz. E, bizim bu diyaramamızda Yavuzlu Tahser'in Mısır Fethi. Mısır Fethi sırasında da hep dil derdine dolaşan Peygamber Efendimiz'i görüp de alttan indiği anı tasvir etmeye çalıştık. Burada özellikle daha az bilinen e, padişahlara biraz anlama yapmak istenmiş. Ondan burada dördüncü melek, üçüncü anlama. E, i̇lerideki şehit eserli masaların içerisindeki göreceğimiz az önce biraz sonra göstereceğim. Bizim arazi çalışmaları sırasında kendi ellerimizle topladığımız, hala hala bir bulunan mermer, Kobağ'dan şaraptan parçaları. Onları da göstereceğim. Bunları hocam, kılarda bu sokak bir şey soruyor. Buyurun. Ee, şehitlerimiz bu toprak için canını verdi. Dolayısıyla biz o toprakları da bir şeyin içerisine koyup burada sergilemeye ihtiyacı hissettik. Evet. Burada Zafertepe'de 13 Eylül günü Doğatepe'deki savaşı yönetip komuta verirken, olur evet, evet burada işte diğer bilgi vermek isteyenler çok rahat verebilirler onun dışında alandaki çarpışmaları muharebeyi bilme yani içinde yine kısa bir e, anlatım koyduk buraya. vatan önlemek için milli seferberlik ilan edilmiş, tekalifi milliye yasası çıkarılmıştır. Kütahya-Eskişehir muharebelerinde 45 bin kişilik mevcudunun yarısını kaybeden Türk ordusunun mevcudu bu süre içinde tarlasından, sürüsünden, okulundan koşup vatanını savunmaya gelen yurttaşlarla yeniden aynı seviyeye getirilebilmiştir. nice kadın kahramanlar bebekleri kucağında cephane taşımışlardır. 1921 tarihinde küçük bir ilçe merkezi olan Giresun, iki gönüllü alay toplayarak Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılmıştır. Kayseri Taş Mektep'teki 63 lise son sınıf öğrencisi Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olmuş, daha nice isimsiz kahramanlar ya istiklal ya ölüm diye şehit olmuşlardır. beri tutalım hep hep beraber buyurun evet Fidemansın bir fidanımız oldu, Fidemansın oldu. Fidemansın şöyle, şöyle oldu. bir tutalım arkadaşlar buyurun bakalım. ve Avrasya Medya ve İletişim Konfederasyonu AVKON adına evet. Sakarya Hı. Meydan Muharebesi'nin Hı. Hı. Hı. 100. Hı. Hı. yıl dönümü münasebetiyle kahraman şehitlerimizi gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ederek bu fidanı dikiyoruz inşallah e, Kız, her yıl e, burayı e, ziyaret e, Bu vesileyle Karaman şehitlerimizi her yıl anacağız inşallah. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mesela, Samsun'dan geldim. İlk defa geldim. Ben çok etkilendim ama tüm Türkiye'nin burayı, tüm milli ruhun burayı bilmesini evet. gerçekten isterim. O Bana ruhu olur. çok güzel hissedebiliyorsunuz. Bize de bir fidan dikmek nasip oldu. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Avkon ailesi olarak buraya ilk kez biz geldik. Cumhurbaşkanımızdan sonra ilk gelen heyet olarak biz geldik. Şakir Başkanımız olmak üzere İsmail Bey ve tüm başkanlarıma teşekkür ediyorum. Böyle muhteşem bir gün yaşadık. Çanakkale'de, Ankara'da böyle bir güzel yer görmedim. Buradan bütün dostları bu güzel yere bekliyoruz. Ceyhun Özer, Ceyhan Gazeteciler Cemiyet Başkanı. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir müze olmuş. Duygulandık. Böyle bir yere devlet erkanından sonra gelen ilk misafir olmaktan dolayı da ayrıca gururlandık. Ben buna vesile olan sevgili başkanıma ve tüm ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. Ülkemize dünya tarihine bu, bu, bu kadar güzel değerli bir müzede hayırlı uğurlu olsun. Gazilerimizi de saygıyla minnetle buradan yad ediyoruz. Biz dün e, Avrasya Medya ve İletişim Konfederasyonu'nun birinci olağan genel kurulunu yaptık. Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılında aynı zamanda konfederasyonu kurmuş olduk. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Bir de şehitlerimizi yerinde yad etmek üzere bugün buraya geldik. Siz vesile oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Tabi burada en fazla şehit veren ee, Girasun ve e, Ordu illerimizdi Sakarya Meydan Muharebesi sırasında. Siz Girasun'u ben ordulu olarak burada bulunmaktan ayrıca e, şeref duyuyoruz. E, bir kez daha e, bize bu toprakları e, bırakan, bu toprakların kurtuluşunu sağlayan, bu topraklarda e, özgürce yaşamamızı sağlayan, başta e, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Kapsadığı alan ve süresi itibarıyla Dünya Harp tarihinde önemli yeri olan Sakarya Meydan Muharebesi 100 kilometrelik bir cephe üzerinde 23 Ağustos 13 Eylül 1921 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırlarında kalan Sakarya Nehri'nin doğu yakasındaki alanda yapılan savaş İstiklal Harbimizin dönüm noktası Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş önsözüdür. 5 Ağustos 1921'de Meclis Mustafa Kemal'i başkomutan olarak görevlendirir. 12 Ağustos 1921, Mustafa Kemal, başkomutan sıfatıyla Sakarya Meydan Muharebesi cephesine giderek düşmanın muhtemel hareketlerine yönelik incelemeler yapar. 23 Ağustos 1921 Yunan kuvvetleri ağırlık merkezi Sakarya mevzisinin güney kanadı olmak üzere kuşatıcı tertiple taarruz eder. Türk ordusu kuşatmayı karşılamak için mevzisinin sol kanadını doğuya doğru uzatır. Düşman, Türk kuvvetlerini 23-30 Ağustos'taki yoğun saldırılarına rağmen kuşatamaz. Türk cephesini merkezden Hayman'a istikametinde yarmak ister. Yunan kuvvetlerinin taarruzu ordumuz tarafından durdurulur. 10 Eylül 1921'de Türk ordusu karşı taarruzu başlatır. Yunan ordusu, Sakarya'nın batısına çekilip mağlup olarak gerisin geri kaçmaya başlar. 13 Eylül 1921'de Türk ordusu kesin zaferini ilan eder. Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Avkur olarak şehitlerimizi yad etmek üzere, onlara Fatih okumak üzere buradayız. Kartal Tepe'deyiz. Kartal Tepe'de e, Sakarya Meydan Muharebesi'nin e, 100. yılı e, anısına yapılan e, müzeyi sizler vasıtasıyla gezdik. E, çok güzel bir eser olmuş. Gerçekten e, burada bu topraklarda verilen milli mücadeleyi yansıtan, anlatan çok güzel bir eser. E, siz de bu e, eserin e, tanıtılmasında, e, temsilinde e, bize yardımcı oldunuz çok teşekkür ediyoruz. Bugünün hatırasına konfederasyon olarak bastırdığımız bir ajanda kitini size takdim ediyorum. Buyurun lütfen. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz siz de. Sağ sizde. olun. Teşekkür ederim. Biz de bir kalemi. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca, ayrıca e, Zaferimiz ve Şehitlerimiz kitabını Bu Sayın İsmail Kahraman'ın Yazarlığını üstlendiği kitabı sizlere takdim ediyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür Sağ ediyoruz. Sağ, ol. Ol. Sağ olun. Eksik olmayın. Hoş geldiniz. İlk Gülüyor ziyaretçilerimiz ilk sizler oldunuz. Burası 13 Eylül'de açıldı Sayın Cumhurbaşkanımız, 13 Eylül Pazartesi günü açtı. İlk misafirimiz Cumhurbaşkanımız da, ikinci misafirimiz siz aldınız. İşte efendim bu da Avko'nun. Evet, biz bundan ayrıca şeref duyduk, evet. bunu bilmiyorduk. Evet, çok evet. mutlu Kesinlikle olduk, da çok da teşekkür ederiz, sağ olun. Size sağ tekrar sağlık sağ e, Avko'nun kurucu e, federasyonlarından birisi olan Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu. Çok etkin çalışmalar yapıyor. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu, Avko'nun kurucu e, federasyonlarından birisi kabul ederseniz bu özel bir çalışma 23 yıl önce sesli artık bu evet, e, antika evet. değerinde oldu ajandamız ve kalemimiz Metap Hanım Hanımeli Hanımefendi eli hanım değen şehitlikler çok teşekkür ediyoruz. Ee, AVKO'nun kurucu federasyonlarından e, İMEF'in kurucu başkanı e, aynı aynı zamanda dijital medya federasyonu Dinef'in kurucu başkanı Sayın e, Bahtiyar Kahveciyo Sayın Nizamettin Bilici de aramızdalar birlikte bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Ee, açılıştan e, buranın 13 Eylül'de e, Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi'nin e, 100. yıl dönümünde e, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından e, açılması, ziyaret edilmesinden sonra burayı ziyaretten ilk kafile olduğumuzu, ilk heyet olduğumuzu, aynı zamanda ilk gazeteci grubu evet. olduğumuzu öğrendik. Bundan da ayrıca şeref duyduk. E, i̇lgi ve ee, kabulleriniz için Oradan, rehberiniz için çok teşekkür Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür, teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Kahraman ordumuza hitaben Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşımız 12 Mart 1921 tarihinde meclis tarafından kabul edilmiştir. İstiklal Marşı'nın her mısrası Sakarya Meydan Muharebesi öncesi milletimizin hissiyatını anlatmaktadır. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim ben dimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Doa Tepe Doğa Tepe'nin Sakarya Meydan Muharebesi içerisinde moral ve stratejik anlamda özel bir anlamı vardır. Doğa Tepe, Türk Genel Karşı Taarruzunda düşmandan geri alınan ilk tepedir. Doğa Tepe, Viyana önlerinden başlayan geri çekilmenin sona erdiği bir dönemeç, düşmanın Ege Denizi'ne dökülünceye kadar kovalandığı sonu aydınlık bir sürecin başlangıç noktasıdır. Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü, bölgenin peyzaj çalışmalarıyla tarihi dokusunu canlandırmıştır. Törenlerin daha düzenli yapılabilmesi için 500 kişilik metal tribün, 1200 kişilik amfiteyatro ziyaretçileri beklemektedir.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 Atımız Yunan ordusunu gördüğümüz ovaya dizer. Ordusunu bir sağa yürüttür, bir sola yürütür. Bunun sebebi şudur. Çok güçlü bir orduyla geldim. Kaçın. Kaçın, Kaçın demeye getirir. Gözbağ. Ki getirdiği ordunun ismi de Küçük Asya'dır. Anadolu topraklarında Küçük Asya derler. Getirdiği ordu Küçük Asya'dır. Bizi ilk olarak bir kuşatma altına almak ister. Kuşatma altına alamayacağını anlayınca ki burada yaklaşık bir 30 kilometrelik geri çekilişten bahsediyoruz biz. Ki hatta Sakarya Savaşı devam ederken 15. günde Mustafa Kemal Paşa şöyle söylerler. Sen nasıl olsa Sakarya boylarında Yunan'a yenildin. Meclisi Kayseri'ye taşıyalım derler. Mustafa Kemal Paşa inanılmaz bir yanıt verir. Silahımı alır, cephanemi üstüme kuşanır, sancanla beraber elmadağın etekleri de çekilir. Gerekirse tek başıma mücadeleme devam ederim. Ya istiklal ya ölüm der Mustafa Kemal Paşa. Bakın inanılmaz bir cevaptır. Ki dediğini de yapar Mustafa Kemal Paşa yaklaşık 10 Eylül 1921 tane Duartepe'yi alır. 3 gün sonra da bu hatta hiçbir düşman kuvvetini bırakmaz. Mustafa Kemal Paşa'nın burada işte yine savaş stratejisi, savaş dahili ortaya çıkıyor. Buraya sadece piyade birliklerini çekiyor. Peki suvari birlikleri nerede? Suvari birlikleri cephenin gerisinde Fahrettin Alper komutasındaki. Onlar Yunan lojistiğini inanılmaz şeyler yapıyorlar cephenin gerisinde. Buraya tabii lojistiği engelliyorlar. Buraya Yunan askeri savaşın 14. gününden sonra bizim tabii aç kalıyor. Aralarında isyan çıkmaya başlıyor. Fahrettin Altay cephenin gerisinde de inanılmaz şeyler yapıyor ki. Mesela 1921 yılında Sakarya Nehri iki noktadan geçiş veriyor. Birisi o gördüğünüz Beylik Köprü, Bir diğeri de bizim Kavuncu Köprüsü olarak adlandırılmış köprü. Biz orduyu bu gördüğünüz alana çekiyoruz. İsmet Paşa Mustafa Kemal Paşa'ya diyor ki Paşam diyor bu iki köprüyü havaya uçuralım. Yunan karşıya geçemesin diyor. Bakın Mustafa Kemal Paşa yine çok garip bir yanıt veriyor. İsmet diyor köprülere dokunma. Yunan'ı kovalarken o köprüler bize lazım olacak diyor. <gülüyor> Mangal daha ne yazık ki düşüyor. Mustafa Kemal Paşa bu ekibe 42. alaya taarruz emri veriyor. Süngü taarruz emrini veriyor. Çünkü inanılmaz bir fırtına var. Göz gözü görmüyor. Ancak süngülerle beraber taarruz gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama Fevzi Paşa Mustafa Kemal Paşa'yı uyarıyor. Aman Paşam diyor. Bu adamlar diyor at bindikleri için tüfeklerinde süngü bulundurmazlar. Hmm. Mustafa Kemal Paşa da Fevzi Paşa'ya aynen şunu söylüyor. Fevzi diyor onların ceplerinde be, bellerinde diyor sürmene çakısı vardır diyor. Çakılarla gitsinler. Yani. Yaklaşık 200'e 300'e yakın iyi çakılarını çıkartıyor. Mangaldağ'a taarruzu gerçekleştiriyor. Yunan askeri şaşırıyor. En başta. Bunlar tabi Sakarya Savaşı'na geleneksel kıyafetleriyle gelmişler. Sil giymişler. Yunanlılar şey diyor kendi aralarında. Allah Allah diyor. Türkler acaba bu yoklukta özel birlik mi kurmuş? Onları özel birlik zannediyor. Halbuki alakası yok. 1921 yılında biz ordumuza tek tip üniforma bile veremiyoruz. Kimi Anadolu Çanakkale zaferinden kalma şapkalarıyla, kalpaklarıyla geliyor. Kimisi evinde ne bulduysa onunla geliyor. Bakın tüfek bile veremiyoruz. Burada yaklaşık 96 bin askerimiz var. 96 bin askere verebildiğimiz tüfek sayı sadece 56 bin. 56 bin tüfek verebiliyoruz. 825 tane makino tüfeğimiz var. 2700'e yakın makino tüfekler var. Devlet ve millet olarak şehitlerimize vefa borcumuzu ödeme zamanı.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 Bizim 1921 yılında kullanabildiğiniz iki uçağımız Malıköy Tren İstasyonu'nda maketleri sergilenmektedir. Orijinalleri ne yazık ki günümüze kadar ulaşamamış. İnanılmaz bir adamdır. Nafis Kotan, Erzurumludur kendisi. Erzurum'daki iş adamı gider topraklarını satar, parayı cebine koyar, İtalya'ya gider. İtalya'dan dört tane fiyat marka uçak satın alır. Bunlardan ikisi avcı, ikisi gözetleme uçağıdır ama bakın çok garip bir 1921 yılında Parasına ödediğimiz uçakları kendi öz yurdumuza sokmaya izin vermez, vermez. İngiliz ambargosu izin vermez. Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptı Hüseyin Avni evet, Alparslan. Evet. Onunla ilgili bir kitap ve Haluk Dursun Gilesunlu'dur Hüseyin Avni bu da Burada Balazgirt'te görev çok, çok Türk Dünyası Gazeteciler Fenerasyonu'nun olarak kitabı bastık, birçok kere dağıttık ve ödül de vermiş evet. Türk Dünyası olarak çok, evet, kütüvalesine edeyim. Kütüvalesine edeyim. çok çok vakit faalesine Tabii çok teşekkürler. Evet, evet. en uygun yerinde tercih. AVKON'un birinci olağan genel kurulunu yaptık. Ee, bugün de e, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı dolayısıyla muharebenin yaşandığı e, Polatlı bölgesini arkadaşlarımızla beraber AVKON yönetim kurulu üyesi ve delegesi gazeteci meslektaşlarımızla arkadaşlarımızla birlikte ziyaret ediyoruz. E, Kartaltepe'ye, Tepe'ye gittik. Oradaki şehitlikleri ve e, müzeyi gezdik. E, Avkon adına şehitlerimiz için fidan diktik. E, şimdi POTA ziyaretimizden sonra ayrılıyoruz. Bu vesileyle e, Polatlı'da e, Avkon yönetimine e, gösterilen ilgi, rehberliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümünde başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimiz ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Bugün burada Polatlı Doğatepe'de Sakarya zaferimizin 100. yılını kutlamak üzere bir aradayız. Sakarya Zaferi'nin kazanıldığı 1921 yılı Herhangi bir savaşın değil, Anadolu'daki bin yıllık varlığımızın da dönüm noktalarından biridir. Temmuz ayında Sakarya'nın doğusuna çekilmek zorunda kalan ordumuz milletimizin var gücüyle donatması ve başına da meclisin başkomutan olarak görevlendirdiği Gazi Mustafa Kemal'in geçmesi sayesinde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 Minnetle yad ediyorum. Şimdi diyorum ki gelin hep birlikte bütün şehitlerimizin ruhlarına birer Fatiha okuyalım. Sakarya Zaferi tıpkı Malazgirt gibi. Tıpkı Bursa'nın, Edirne'nin, İstanbul'un fethi gibi. Tıpkı bir tarafta Viyana kapılarını, diğer tarafta Kızıl Denizi kucaklayan şanlı tarihimizin önemli yapraklarından biridir. Gazi Mustafa Kemal'in Sakarya Melhameyi Kübrası yani bir çeşit kıyamet savaşı diye isimlendirdiği bu büyük seferi Nazım Hikmet şöyle tasvir ediyor. Sonra 23 Ağustos. Sakarya melhame Kübra'sı ki devamı 13 Eylül gününe kadardır. Bizim 40 bin piyademiz, 4.500 atlımız, düşmanın 88 bin piyadesi 300 topu vardır. Harp Meydanı'nın kuzey yanı Sakarya ve dağlardır. Keskin ve dik yamaçlarıyla ve kireçli toprakları ve kayalarında tek başlarına birbirinden uzak. Haşin ve Münzevi çam ağaçlarıyla Abdülselam Dağı, Gökler Dağı, Dağlar ve Sakarya'dan bu havaliyle Yalnız çatal tırnaklı karacalar su içmektedir. Ankara suyunun döküldüğü yerden eski şehir kuzey batısına kadar Sakarya mecrası uçurumlar içinden geçmektedir. Güneyde ve güneydoğuda yapraksız ve hazin geniş ve uzun ve insana bıraktığı hiçbir şeye acımadan ölmek arzusu veren Cihanbeyli Ovası çöl. Bu çelin, bu dağların, bu nehrin ve bizim önümüzde 22 gün ve gece fasılasız dövüşüp düşman ordusu ricata mecbur kaldı. Necip Fazıl kısak yürek üstadımız da biliyorsunuz Sakarya Türküsü'nde bu zaferin nasıl bir ruhla kazanıldığını, Milletimiz için, vatanımız için nasıl bir mana taşıdığını şöyle anlatıyor. Ey Sakarya! Kim demiş suya vurulmaz Perçin. Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya. Sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. İşte bunun için milli mücadelemizin adeta son kalesi olan Polatlı-Haymana hattında kazanılan bu zaferin hikayesini nesilden nesile aktararak istiklal harbimizi hangi şartlarda ve ne büyük fedakarlıklarla kazandığımızı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 Bu tepeden Sakarya Meydan Muharebesi'nin cereyan ettiği toprakların büyük bir kısmını görmek mümkündür. Sakarya Şehitleri Zafer Anıtı, kadın, asker ve genç bir erkekten oluşan bu üçlü kompozisyon, zamanla olgunlaşan milli şuurun ve gittikçe azamiye ulaşan milli gücün simgesidir. Sakarya Merkez Şehitliği'nde 140 şehidimiz bulunmaktadır. Şehitlerimizin bir kısmı Karatepe'de şehit düşen ve şehitlik yapıldığında bu alana getirilen askerlerimizdir. Haymana Mangalda şehitliği. 23 Ağustos günü Mangalda muharebeleri olarak tarihimize altın harflerle geçmiştir. Mangalda ana savunma çizgisine göre ileriye doğru çıkıntı yapan tek başına bir mevzi durumundadır. Ziyaretçiler bu alanda siperleri görebilecek, şehitlerimizin ebedi istirahatgahlarında dualar edebilecek ve şahlanan bir milletin mücadelesini her karışta hissedeceklerdir. Çalda Çalda Sakarya Meydan Muharebesi açısından son derece önemli bir noktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. ifadesiyle özetlediği ve dünya askeri literatürüne soktuğu cephe hattı yarılsa dahi müdafi birliklerin uzun menzilli bir çekilme yapmayıp tutunabildiği ilk noktada dövüşmeye devam etmesi böylece cephe yarılmasının savaşın kaybedilmesi olmaktan çıkması yaklaşımı Çal Dağı ve çevresinde vücut bulmuştur. Bu arazide 3 alay, 5 tabur komutanı ve 900 erimiz şehit olmuştur. Kızıl Kırmatepe İkiz Tepeler Kızıl Kırmatepe, bölgenin en kuzeybatı ucunu oluşturur ve Yunan taarruz alanını panoramik şekilde görme özelliğine sahiptir. 13 Eylül 1921 öğle saatlerinde Kızıl kırmatepe iki Tepeler bölümündeki mevzilerin tamamı düşmandan geri alınmıştır. Bu bölgede Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü tarafından o günlerin anısını canlandıracak şehitlikler oluşturulmuştur. Ali'de Edip adı var ve Kadın Kahramanlar Müzesi. Sakarya Şehitleri Anıtı Kadın Kahramanlar Müzesi'ne ev sahipliği yapmakta Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Halide Edip Adıvar, Yusuf Akçura ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ndan müteşekkil Yunan Mezalimi İnceleme Komisyonu Ofisi olarak kullanılan bina, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü tarafından Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesi olarak düzenlenerek milli mücadeleye en az erkekler kadar katkıda bulunmuş Türk kadınını onurlandırmıştır.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 Ve geceleri dağlarda dolaşan çobanlarla dağ yollarından geçen yolcular mesela Tepe üzerine zaman zaman gökten nur yağdığını anlatırlar. İnanırsınız çünkü her bastığınız toprak parçası bir şehit mezarıdır. Şevket Süreyya Aydemir Bir kez daha Sakarya Meydan Muharebesi'nde canlarını ortaya koyan gazilerimize bu bir gül bahçesine girercesine Toprağa düşen şehitlerimize, hatıralarını asla unutmayacağımız kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ordularımızın başkomutanı, Gazi Mustafa Kemal'i ve bu zaferin kazanılmasında emeği geçen herkesi şükranla anıyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası mücadelemize ilham veren ecdadın tüm sembol isimlerinin her birini minnetle yad ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Evet, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz. Günün hediye takdimi, sonrasında da canlı bağlantılarımızla gerçekleşecek olan açılışlarımız için efendim. Evet şimdi gündönüsüne hediyelerini arz etmek üzere tekrar Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'yi sahneye davet ediyorum. Bursunlar Sayın Bakan. Efendim bizler de hemen hediyenin muhtevasından bahsedelim. Muharebenin yaşandığı Mangal Dağı'ndaki 2017 yılında yapılan bakım çalışmaları sırasında siperlerden birinin içinde büyük bir kayanın altında bir şehidimiz bulunmuştur. ...ve şehidimizin yanında süngüsü, kını üzerine mermi isabet etmiş olan kemer tokası da bulunmuştur. Kemer tokasındaki helalin üzerinde Osmanlıca padişahın askerleri anlamına gelen asakiri şahane yazmaktadır. Evet bu hediye Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmiştir. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi de efendim yüksek müsaadelerinizle açılışlarımız için iki farklı noktaya canlı bağlantılarımız gerçekleşecek... Evet, ilk bağlantı noktamız Kartal Tepe'de Sakarya Meydan Muharebesi ve Türk Tarihi Tanıtım Merkezi olacak. Fatih Bey, bizleri duyuyor musun? Duyuyoruz efendim. Evet, şöyle bir zoomlayalım. Kültür Turizm Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan Bey ile beraberiz. Şöyle bir zoomlayalım. Evet. Efendim, 13 hektar üzerine kurulu. Mehmetçik Anıtı'nın yanında Sakarya Meydan Muharebesi ve Türk, Türk Tarihi Tanıtım Merkezi'nin açılışındayız. Şu anda da Türk Tarihi Tanıtım Merkezi'nin, Sakarya Meydan Muharebesi Tanıtım Merkezi'nin birinci katından itibaren gösterime girdi. Evet. Ya Allah! Bismillah. Emredersiniz efendim. Bismillah. Şimdi ikinci ve son bağlantı noktamız Haymana Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan şehitliği. Arz edelim Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi Haymana'ya geçiyoruz. Evet. Ayşe İnan'ın bizleri duyuyor musunuz? Duyuyorum saygı değer cumhurbaşkanım. Şöyle bir zoomlayalım. Giresunlu gönüllüsü şehidimiz binbaşı kırk 42 alay komutanı Hüseyin Avni Alparslan'ın anıtı. Anıt binası için yapılan yeri görüyorsunuz şu anda. Ya Allah! Bismillah. Hayırlı olsun. <gülüyor> Zaferler isimsiz kahramanlar üzerine inşa edilir. Bir elinde kılıç...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 Oğuz Türklerinin Çepni boyundan olan Hüseyin Avni Bey, 1876'da Giresun'un Tirebolu ilçesinde dünyaya gelir. Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan, kılıç ve kalem erbabı Hüseyin Avni Alparslan, Giresun'un tarihi Tirebolu kentinde bulunduğumuz bu mahallede, Cin taşında dünyaya gelir. Babası Amasyalı Emin Hoca Efendi,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 13 Mart 1898 tarihinde İstanbul'da Pangaltı Harp Okulu'na dahil oldum. Birinci sene 600 yüz küsur mevcut içinde kırkıncı oldum. 2 Şubat 1901 tarihinde piyade temini oldum. Piyadelerin otuz idim. Hüseyin Avni Bey, Harp Okulu'nu bitirdikten sonra Selanik'te bulunan 3. Ordu'da göreve başlar.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 Mürettep gönüllü alaylar halktan, gençlerden, öğrencilerden oluşmaktadır. 42. alayın komutanlığına binbaşı Hüseyin Amni Bey, 47. alayın komutanlığına ise Topal Osman ağa getirilir. Mustafa Zeki Hoca 42. alay müftüsü olarak gönüllüler arasındadır. 42. Gönüllü Alay